Merhaba sevgili gençler. Bugün ödevlerimizden paralel kenarda açı ve uzunluk testini beraberce çözelim. İlk sorumuzda A açısını bize soruyor. Şimdi bakıyorum şurada hemen M kuralını görüyorum. Gördüğünüz şurada bir M var. M kuralını hemen şuraya hatırlatayım. Doğru da açılarda. Paralellik olduğunda şuraya A buraya B dersek şuradaki açı x olursa x eşittir x açısı A artı B açılarının toplamına eşit oluyordu. E şimdi bakarsam o zaman burada 80 bu 40 şuraya A dersem A ile 40'ın toplamı A ile 40'un toplamı ne eşit olacak? 80 derece eşit olacak. Yani buradan A açısının 40 derece olarak olduk. E burası açıortaymış Burası da 40 derece oldu. O zaman B açısının toplamı 80 derece oldu. Ben biliyorum ki paralel kenarda ardışık açıların toplamı 180 alfa artı 80, 180'e eşitse o zaman alfayı buradan 100 derece olarak hesaplarım. İkinci sorumda EFB açısını bize soruyor. Buradaki B açısını. E şimdi biliyorum ki ben A ile B açılarının toplamı 180 derece o zaman burası 120 ise o zaman bu açısının tamamı 60 derece olacak yani aç olduğuna göre 30 derece 30 derece olacak şekilde bölecek ve açısını bulmak için hemen şurada görüyorum bir a b f e Neyim var? Dörtgenim var. Ve bu dörtgenin iç açılarının hepsini biliyorum ben. İç açılarının ölçüleri toplamının 360 derece olduğunu biliyorum. Dörtgenin buradan B açısını hesaplayabilirim. O zaman yazalım iç açılarımızı. 30 artı 120 artı B artı 90 dörtgenin iç açıları toplamından 360 dereceye eşit toplama. Toplarsam 150, 90, B artı 240, Eşittir. 360 derece oldu. O zaman buradan B açısını 120 derece olarak bulur. Bizden B-A farkını soruyormuş. O zaman 120 A açısını da 30 bulmuştuk. Çıkardığımızda cevap 90 derece olur. Üçüncü sorumda bir dörtgen verilmiş ve dörtgenin orta noktaları birleştirilerek burada bir EFGH dörtgeni oluşmuş. Biz bunu dörtgenler konusunda da söylemiştik. E, buradaki oluşan EFGH dörtgeninin biz bir paralel kenar olduğunu biliyoruz. Şimdi buna göre bize bu paralel kenarın çevresini soruyor. E Şimdi orta e, nokta olduğu için bu noktalar. E, burada nasıl bir oran var? 1'e 2 oranı var. AC'nin 18 olduğunu biliyorum 1'e 2 oranı olduğuna göre o zaman ben burada HG'nin uzunluğunu 18'in yarısı 9 olarak bulurum paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşitti o zaman EF de 9 oldu aynı benzer mantıkla bu sefer bu taraftan bakıyorum yine 1'e 2 oranım var burada BD'yi 16 olarak vermiş e o zaman GF'de 16'nın yarısı 8 olacak e, paralel kenarda dediğim gibi karşılıklı kenarları eşit Burası da 8 oldu e, bizden e, çevreyi istiyordu o zaman 2 tane 9 18 artı iki tane 8 16 bunu da e, toplarsak cevabı 24 olarak Pardon 34 olarak hesaplarız. Dördüncü sorumda verilenlere göre BC kenarını bizden istiyor. Şimdi bakıyorum, şurada bir açı ortay verilmiş, burada da bir açı ortay verilmiş. Ben biliyorum ki. İki tane açı ortay kesişirse paralel kenarda. Bu kesiştikleri açı kaç dereceydi? 90 dereceydi. Hemen bu özelliğimden. E açısının 90 derece olduğunu buldum. Şimdi bakıyorum burada oluşan bir üçgen var. Ve dik kenarları 16 ve 12. Ee, ve ben şu AB kenarını bulabilirim. İster pisagor bağıntısından hesaplayayım. istersem daha basit özel üçgenlerimden. Bu 3, 4, 5 üçgeninin kaç katı gibi duruyor? 4 katı gibi duruyor. Hemen alalım 4 katını. 4 katını alırsam 12, 16, 20 üçgeni oluyor. Bakın 12 16. O zaman AB kenarını hemen 20 olarak hesapladım. Şimdi ikisi bulmak için şuradaki Z'yi görüyorum. Gördüm z'yi. Bakın buradaki açıyla Z kuralından buradaki açı ne oldu? Birbirine eşit oldu. Şuradaki üçgenim CEB üçgenimin taban açıları birbirine eşit oldu. O zaman bu ikizkenar üçgen oldu. Burası x'e Burası da X oldu. Aynı şekilde bu tarafa bakıyorum. Şimdi paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit. Burası ise DA kenarının da X olduğunu biliyorum. Şimdi burada da yine ne var? Bir gördüğünüz gibi Z var. E, o zaman buradaki açı da eşit oldu bu açıya. E, buradaki üçgen de DAE üçgeni taban açıları eşit oldu. O zaman bunlar da ikizkenar üçgen oldu. E, burası X'e DE kenarı da X oldu. E, o zaman... 20 karşılıklı kenarları eşitti. 2x'in olduğu yerde 20 oldu. O zaman ben x'i 10 cm olarak buldum. 5. soruma bakıyorum. Şimdi bana verilenlere göre buradaki y-x'i sormuş. Şimdi hemen bir açı görüyorum. Şurada da bir 90 derece var. Şu özelliğimi hatırlıyorum yine tekrar. Ben biliyorum ki paralel kenarda 2 tane Açı ortayın kesiştiği yerdeki açı 90 dereceydi. Burada da öyle bir durum var. Açı ortayın var. 90 derecem var. O zaman bu özelliğe göre eksik kalan ne? Buradaki A, G'nin de ne olması lazım? Açı ortay olması lazım. Bunu hemen özelliğimden buldum. E şimdi buna göre devam edelim bakalım. Şurada bir Z var gördüğünüz gibi o zaman bu açıyla bu açı birbirine eşit oldu e, bu açıyla şu açıda eşit yani buradaki şu CEB üçgeni taban açıları eşit olduğu için ikizkenar üçgen oldu e, burası 5 ise o zaman şuradaki CE kenarı da ne olacak 5 olacak e, burası 2 ise yerine kaldı 3 kaldı şimdi geçtik diğer tarafa aynı benzer mantıkla burası 5 ise Karşılıklı kenarlar eşit burası da 5 oldu yine burada bir Z var bakın burada o zaman bu açıyla F açısı eşit oldu e, taban açıları burada da eşit oldu o zaman yine burada bir ikizkenar üçgen var df a ikizkenar üçgeni var 5s e, bu sefer şu df kenarı da 5 oldu e, tamamı 5 burası 3 ise buraya ne kaldı 2 kaldı e, y'yi 3 olarak buldum x'i de 2 olarak buldum o zaman cevabım 1 6. sorumda ef'yi bana soruyor hemen bu sorumda özelliğimi hatırlatmak istiyorum şöyleydi özelliğim paralel kenarda iki tane açı ortayın kesiştiği yerdeki şu açının 90 derece olduğunu biliyorum Ayrıca buradan da şöyle çizdiğimde muhteşem üçlü çıkıyordu. Buradaki üç parçanın uzunluğunun da birbirine eşit olduğunu biliyorum. Şimdi buna göre soruma döndüm. Uzattım. şuranın 90 derece olduğunu biliyorum. Şöyle EF'ye uzattım ve burada şuraya K diyeyim. Buradaki oluşan üç parçanın da birbirine eşit olduğunu özelliğimden biliyorum. 4 ise ad uzunluğu 2 eş parçaya böldü. 2, 2 oldu. E burası da 2 oldu. E o zaman şuradaki x artı 2 parçası neye eşit olacak? ab'ye eşit olacak. E buradan da x'i 4 olarak bulacağım. 7. sorumda verilenlere göre AE şurayı x demiş soruyor bize. Şimdi bakıyorum iki tane açı ortayım var. Biliyorum ki ben iki tane açı ortayın kesiştiği yerdeki şu açının 90 derece olduğunu artık iyi biliyorum. Daha sonra şöyle çizdiğim zaman bunu şöyle paralel olacak şekilde şuradaki üç parçanın uzunluğunun birbirine eşit olduğunu da biliyorum. 14 ise A ve de 14 olacak. iki parçaya böldüğü için buralar 7, 7 ayrılacak. Şu kısımda 7 Olacak. Şimdi ben bu çizdiğim parçayı aşağı doğru uzatırsam e, cb parçasıyla bu çizdiğim parça birbirine eşit olacak. E, 8 ise burası 7 ise şuradaki ufak kısma ne kaldı? 1 kaldı. E, şimdi e, orta iki eş parçaya böldüyse karşı tarafta da iki eş parçaya bölecek. Bu parçalar da birbirine eşit olacak. E, şimdi şurada x'i bulmak için hemen görüyorum. Bakın bir üçgenim var. Şurada da burası da orta Tam ortası. Ne oranı var burada? 1'e 2 oranı var yine. E, o zaman e, bu parça 1 ise 1'e 2 oranından x'i hemen ben 2 olarak hesaplarım. 8. sorumda EF uzunluğunu bana soruyor. İki tane açı ortay kesişmiş biliyorum ki buradaki e açısı 90 derece ve şu şekilde çizdiğim zaman buradaki oluşan muhteşem üçlü üç parçanın birbirine eşit olduğunu biliyorum. E, DC kenarı 30 ise AB kenarı da 30 o zaman buradaki parçalar 15-15 olacak şekilde bölündü. Şimdi şu kısmı uzatırsam yukarıya doğru evet şimdi burası 28 ise. Buranın tamamı da 28. E, şu kısım 15'te 28'den 15'i çıkarırsak buraya ne düştü? 13 düştü. E Şimdi tam 2'ye bölüyordu bu çizdiğim kısım. O zaman karşı tarafı da tam 2'ye bölecek. O zaman şurası e, şu parça 15 olacak. Fc'nin tamamı 20 idi. O zaman şuraya ne kaldı? 5 kaldı. Şurada küçük bir dik üçgen oluştu gördüğünüz gibi. Kenarları ne? 5, 13 ve x. Hemen aklıma özel üçgenim geliyor. 5, 12, 13 özel üçgenim geliyor. Oradan da x'i 5, 13, 12. O zaman x'i hemen 12 olarak buluyorum. Eğer bu aklıma gelmezse hemen Pisagor bağıntısından da x'i hesaplayabilirim paralel kenarımda 9. soruda verilenlere göre FC uzunluğunu bana soruyor. Bu sorumu benzerlikten çözeceğim. Zaten benzerliği sıkça kullanıyorum paralel kenarda. Şimdi şöyle bir eşitlik vermiş. Eğer bu eşitliğe göre ben EC'ye ne diyebilirim? 2k diyebilirim. DE'ye e ne diyebilirim? 3k diyebilirim. Hemen yazalım. EC'ye 2k dedim. E, DE'ye 3k dedim. DC'nin tamamı 5k oldu. O zaman AB de 5k olacak. Karşılıklı kenarlar eşit. Hemen kelebeği gördünüz orada. Şurada kırmızıyla göstereyim. Bir kelebeğim var. Kelebek benzerliğinden hemen kenarlarımı oranlarsam. 2K'nın 5 k oranı, kelebeğin kolları X'in 15 oranına eşit. Buradan K'lar birbirini götürür. İçler dışlar çarpımı yaptım. 5X eşittir 30, X'i de 6 olarak bulurum. 10. sorumda verilenlere göre bana buradaki fk parçasının uzunluğunu soruyor. Şimdi bakıyorum e şuradaki cfb üçgenimin bu kenarının orta noktası. Ben şöyle çizersem şurayı buraya da ne diyeyim l diyeyim. Buradaki le benim o çizdiğim üçgenin nesi orta e, tabanı oluyor. Bakın burada 1'e 2 oranı var. Dolayısıyla şimdi 1'e 2 oranı olduğu için şunlara 2K, 2K diyeyim. 1'e 2 oranı olduğu için benim orta tabanım ne olacak? K olacak. AB 4K olduysa DC'de paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit. Burası da 4K olacak. Yine bu soruyu çözmek için benzerlikten yararlanacağım. Bakın şurada bir kelebek benzerliği çıktı yine. Ve benzerlik oranım ne? K 4K yani 1 bölü 4. 1'e 4. E o zaman burası 12 ise benzerlik oranım 1'e 4 ise şuradaki küçük parça 12 bölü 4'ten ne çıktı? 3 çıktı. E Bu orta tabandı. E 15 ise buradan buraya kadar. O zaman şu aşağı kısımda 15 oldu. E o zaman x'in olduğu yer 15. Şurada da bir küçük 3 var. 15 artı 3'ten 18 olarak hesaplandı. 11. sorumda db köşegen uzunluğunu bize soruyor. Hemen e, iki tane özellik hatırlayacağım e, köşegenlerle ilgili. Birinci özelliğim paralel kenarın köşegenlerini çizdiğim zaman köşegenler birbirini ortalıyordu. Bu parçalar birbirine eşit oluyordu. İkinci özelliğimde paralel kenarda e, bir köşeden şu şekilde orta noktaları birleştirirsem... Ve köşegenimi de çizersem köşegenim 3 eş parçaya ayrılıyordu. Gördüğünüz gibi burada 3 tane parça var. Bu 3 parça birbirine eşit oluyordu. Şimdi bu özelliklerden Hemen soruma dönüyorum. O zaman ben şuradaki kare parçasına a dersem, bu kare e, şuranın tamamını oldu, a artı 4 oldu. Ve ben biliyorum ki buradaki üç parçanın uzunluğu birbirine eşit. O zaman m artı mv de a artı 4 oldu. dk da a artı 4 oldu. Yine biliyorum ki bu özellikten köşegenler birbirini ortalıyordu. O zaman şuradaki DL uzunluğu ile LB uzunluğu birbirine ne olacak? Eşit olacak. Eşit diyelim o zaman. DL uzunluğunda ne var? 2A artı 4 var. LB uzunluğunda ne var? A artı 4. 8 var. E buradan A'yı bulurum. A buradan ne çıkar? 4 çıkar. E A 4 ise hemen yerine yazıyorum. E o zaman şu kısım Km uzunluğu 4 artı 4'ten 8 oldu. Bunun gibi 3 tane parça vardı. O zaman Db köşegenimin uzunluğu 3 çarpı 8'den 24 olarak bulunur. Son sorumu da hemen paralel kenarımın özelliğinden çözeceğim. E neydi özelliğim? X'in karesi eşittir. Bu parça çarpı tamamıydı. 2 çarpı tamamı 8. x kare eşittir 16. Buradan da her iki tarafın karekökünü alırsak x'i 4 olarak buluruz.